Şimdi ben aynı soruyu aynı soruyu set ve çözelim, tamam mı? Set neydi kalıcı çalıştırma, reset neydi kalıcı durdurmaydı. Eğer bir çıkışı siz bir şehrin dahi seti gösterebiliyorsanız o çıkış reseti görünmeye kadar çalışmasını sürdürecekler Yine start butonun neyini input 0.1 ile setleyeceğim. Kime 0.0 ama aynı anda çalışan kaç tane çıkış var? İki tane çıkış var. Biri Q 0 0, Q 0 1 yani 2. Iki. Bu 2'nin anlamı şudur. Q 0.0'lar. Q 0.1'i beraberce sette kendisi ve kendisiyle birlikte kaç için setleneceğini aşağıdaki sayı bana söylüyor. Başlangıcı yaptım mı? Yani start'a bastım ve iki tane çıkışı birlikte çalıştırdım mı? Çalıştırdım. Şöyle bir olay vardı, şöyle bir olay vardı, start butonundan elimi çektiğimde, start butonundan elimi çektiğimde kimin durması gerekiyordu? 0.0 yardımcı sargının çıkışı. Start butonunu koyuyorum, elimi çekme anı nedir veya elimi çektiğim, elimi butondan çektiğim anı ne aldılar? Ne yani düşen kenar kontağın evet. ne yaptı? input 0.1'e bastığımda neye çıkış vermez neyi bekler? Evet. neyinin çalışma alanı şu neyinin çalışma alanı şu düşen kenarını bekler neye düşen kenarla çalışır Ne yükselen kenara tepki vermez tamam mı? Yani bir düzeyinden sıfır düzeyine düşülmesini bekler. O zaman ben butonların ilmi çektiğimde niye reset etmem lazım? Q0.0'ı yani yardım saygıyı evet. ama bir tek kendisine. O nedenle aşağıda bir sayısı yazacağım. Yani Q0.0'ı kendisine resetme manasında. Başka ne vardı? Stop butonum vardı. O input 0.0'dır. Stop butonumda Q0.1'i bir bitle resetletebilirsiniz. Tamam mı? Ee, Q0.0'dan başka iki bitle resetletebilirsiniz. Çok da bir sıkıntı yok. Bu da nedir? Q0.0'la iki olduğu için q 01 beraber resetleyecektir. Bura benim network 1'im. Bura benim network 2'im. Bura benim network 3'üm. Network 1'de ne yaptım? İki giriş çalıştırdım. Network 2'de elimi çektiğim anı tespit ettirip 0-0 reset ettir. eğer lazım olursa da stop butonuyla da komple devlete ne kadar devam varsa onları reset ettir. bu da senin resetli çözümü aynı şekilde